E ee, nasıl bir hayat? İyi i̇şte ya, ah, ya. torak şey işte. ay. Hayvana yem ne ne yapıyorsun? Ha? Hayvana yem ne veriyorsun? Arpa somu veriyorsun. Arpa somunu veriyorsun. Evet. E, kendin mi? Ha, kendin Kend işte kendinden. Ha? Kaldırıyorsun, işte, alıyorsun. Hı. Hmm. Hmm. Bir kısmına hayvanı veriyorsun, evet. sonra tekrar sürüyorsun. Doğru, ha? aynen. Vabiyat, gezi o yandan. Peki hiç e, satmayı artırabiliyor musun? Evet. Satmak için artırabiliyor mu? Doğru, bu sene doğru. kurak gitti. kurak gitti. Kurak. gitti, şey diyebileceğim. Anca kendine mi yetiyor? Evet. Hmm. E, bu gidişle mesela vatandaş daha az ekip pişmeye başlamış. Doğru, doğru. E, kıtlık gelecek deniyor. Doğruşta işte yenge başta ipi direkliyordum Haa Bakalım daha ağır öğretiyor Hımm Oyunlar var Nasılsın teyzeciğim nasılsın iyisin ha. Afiyet olsun afiyet olsun gelirim şimdi Hadi Eee Haydi İşte böyle işeceğim ya Yemek Çoluk çocuk Var, var. Peki onlar kendi işleri var mı? Var, anahtarıkta çalışıyor oğlan. Nerede? O Oğlan, anahtarıkta çalışıyor. Elektrikte çalışıyor, he. Kendi geçimini sağlayabiliyor mu? He, işte anca. Senden yardım istiyor mu? Yoksa o işte anca kendine yetiyor. He. Doğru bir gün aynı. He? Aynen. Siz anca, anca kendiniz yetiyorsunuz? He, anca işler. He. Ee. Ya bulduğunuz gibi, yeteni yetamayın. Türkiye karşı, öyle yap. E nasıl olacak bu işler? Düzelir mi memleket? Vallahi bilmiyorum memleket. Ha? Değişsel yolu bu adam da nasıl olur? ayda ayda koyuyor. Motoru sürdürün desen 150-200 gelmesi diyorlar dönümüne. Kendine Tabii mazot işte, bağlı ha, çünkü. Evet mazot bağlı. Ha. İşte öyle oluyor. Şan da ağır, ağır işliyet işte. O olduğu kadar. Peki çare seçim diyorlar. Ha? Erken seçim olursa Belki memleket düzelir. Bu yönetenler değişiyor. değişir diyorlar. Değişebilir belki. Değişebilir mi? Evet. Değişecek mi sence? Olabilir şimdi bu abi. Şey bir adam, ülke değişebilir yani. Hı -hı. Şimdi hı. karar. Ona ver lan. Evet. Tabii işleyişe bir. İnşallah ürün de iyi çıkar. Ha. Peki to tohum nasıl? Yerli mi? Kullandığın tohum? Ya i̇şte aldık. Bilmiyorum ya, nereden. Ovalardan alıyoruz. Ovalardan alıyorsun. Evet. Peki bu işte, e, belediyeler yerli tohum üretiyorlar. Hiç onlardan vermiyorlar mı size? Onlardan nerede ya? He? Onlardan buraya gelmiyor. Gelmiyor mu buraya? Gel Gelse belki onlar daha verimli olur, değil mi? Ya, Besleyici değeri daha fazla olabilir. Daha fazla olur. Doğru. Değil mi? Onlar belediyeler. At, ata tohumu olsaydı, değil mi? Evet. Doğru. İn, i̇nşallah. Söyleyelim doğru. o zaman. İletelim biz bunu. Doğru doğru. Değil mi? Doğru. Yöneticiler getirsin size yerli tohum doğru. versinler. Doğru çikip diyam, gitti civciv, gitti gitti yara. Aldını kazıramaya yani. Hı hı. Garob yaşacak babalar bu iş işte, işte. Evet. Vallahi 50 yaş yarıyov oldu. İşte yaşta çok yaş diyorlar. Evet. 100'e kadar diyorlar da ben evet. gel diyorum. <gülüyor> i̇şte yaşa bakalım. İnşallah, i̇nşallah. Allah sağlıklı uzun ömür versin olur. inşallah. Çalışmadan ekmek yok. Yok yok değil mi? Aynen. Elini öpeyim bir elini öpeyim elini öpeyim O olsun olsun, olsun olsun olsun <gülüyor> <kavuşmak> olsun <gülüyor> O geçiyor geçiyor Eskiden bu para tamam. çok kazanıyordu da Hı. Şimdi motorla çıktı ha. Beygire çiz sürdüren yok ee, Para yok biz de motora sürdüreceğiz de Hı. Para yok yani, Para yok Beygire öyle arpa yiyor bu Onu bu ben bunun arkasında buldum Oğlanları iladım çok para kazanıyordu bu eskiden Evleri aldık 3 tane güven ettik oğlanlara ee, şimdi ben bu beygir'e bakmasam Allah beyin, iyi demez. 125 kaymet çıktı harfa. Evet. 125'e. Şimdi 1 milyar borcum var işte, ayın başında ben emekliyim, benim hmm. beyi oldu. Hmm. Allah'ıma çok şükür, şimdi 2, 2 milyarın 180 kaymet para alayım ben. Hı. Hmm. Şimdi, ben, şimdi bu... Yetiyor mu? Hı? Yetiyor mu? Eee bunlara bakıyor niye geldin? Bunlara geldi? bakıyor, onun için yetmiyor. Hı? Abi anne birşey almayalım zaten ilk oktan mandilini alıyorum evet. Ne yiyin şimdi yemeğinde ne var mesela Fakir. ekmeğin var Bu ekmeğin İşte içinde yoğurt Yoğurdun var yoğurt. çok güzel Çar çok güzel var. Soğan soğanı yiyeceksin şimdi ha, onu değil mi? Ha soğan da gidin işte şimdi tamam, bunu yiyeceğim tamam. ee, Ahmet abi bak gel gel yemeğin hazır ben senin ya, gel Gıbır yendirme gübir atacaksın gibi geldi be Gıbır atacak Bunun sana vay var ya bu diye aile yok ya. E onlar karı doğru mu oturuyor diye iş yok bunun biliyor musun? Hani de buna para yatırmadık. yaşı küçük çıktı. Hmm. 50 milyon borcu varmış bunun. Ee, yaşı küçük çıktı, emekli olamıyor. Olamıyor değil mi? Bu parayı yatırsak ha. yine olamayacak her yani Yatırsa olsun. da olamayacak. Tabii yaşını bekleyecek. Ee, 52 yaşında bu. Hani 69 doğumlu bu da. Hmm. 69 işte böyle ya. buna Bunlara, bunlara bakayım ben. Benim iki tane daha oğlan var. Denizli'de onlar Bir oldular. Hmm. Biri hastanada, yoğun bakımda hmm. çalışıyor. Hmm. Karşıda çalışıyor, dişi yiydi. İyi iyi iyi. Orada farklı arkadaşlar. Hmm. Gel gel. Hocam, gel. gel, gel. Siz bir sesiniz. Yok abi. yok biz, biz, biz, biz, biz sizi bir merhaba diyelim Bak, diye geldik. Mağrabı, tamam. Sizi ben bilemedim. Siz neresiniz? Ben mimarım. denizden geliyorum. Arif benim adam. Ha, Arif. Ha, harika sen, ha. Ben yedim yaramına. Ha, benim Aman. babacım iyi ya. He? Ben, ben <gülüyor> Çok ben güzel, geliyorum. çok güzel, maşallah. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Ben 44 doğum binde. Çok güzel. Yalnız büyük, küçük yazıldım orasını, Allah bilir. Allah bilir, tabii. Ha, tabii. Dinlen, eskiden hani şöyle bu. Aha. Allah'ıma çok şükür, işte her şeyim var. İyiyim, Elkandı, bunlara bak. Şey, iyi. Ben i̇yi, ben aldım 2 milyon biliyormu. Ee. Ondan kere, kilit odun ha. Onun borcunu dedim bir milyar geçene dair aldım. Onun borcunu ödedim dokuz hmm. hmm. e Kendimden korona çoğu kurdum. Mhm. Haçkaby'na 1 defa yerleme verdi ya lan. Ondan da yararlanıyor. Allah'ım. Sobayı yakıyorsun güzel. Peki sobayı kendin yakabiliyor musun? Ha, mu? ya, yakmamicem Google'ın. Yakıyorsun tamam çok güzel. Doğru değiştirebiliyor. Çok, çok güzel çok güzel. Aşama pişiriyen, bamya çorbası pişirdim uzdolmam. Oh, oh oh oh oh. Et taşı pişiriyor. Çayı çayd üstüne koyuyorsun çayı, ha? Çay çayı koyuyorsun. Geçti ya çay yine arkadan çaya. Kestane var mı kestane? Kestane var hala hala. Çok bağlı değil mi? Evet, ha ah, ah, ha. Parasızlıktan alamadım. Alamadı. Bayağı alıyor, bir ay var. Hmm. Uzmanlar bu da para kazanıyordu. Hımm. Hasil burada da bu orucumuz olmadı. Bir yıl odun da aldı, o odun etkiliyordu. Bu kendimiz bağdan talıdı. Hımm. Ben yaşlandım da işte ya. Ne acaba olsun? Hmm. Evvel de burada bahmiye ettik içerisine. Bahmiye olmadı burada. Hımm. Bu aşağıya ne oldu? Yetiş, yetişmedi. Hımm. Tamam. Bu olmadı kuraktan. Ama buğday yetişir. Değil mi? Bu arpa. Bir, arpa mı bu? Ha. Tamam. Da tamam. tamam. İşte bu yer ne gibi ne yapacağız? bu yer ne gibi ne yapacağız?